Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orjinal yayınları hazırladığı TTIT Geometri Soru Bankası kitabında ikiz kenar üçgen konusundaki yakı özelliğinin kazanım testinin çözümünü yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Birinci soruda şöyle bir şeyler verilmiş soruyu tam okuyayım. Verilenlere göre hangi üçgenlerde AB ve AC kenarları kesinlikle eşit uzunluktadır diye soruluyor. AB ve AC. Arkadaşlar dik tabanı keş parçaya bölmüş. Nerede biliyordu bu? İkiz kenarda. O zaman şunlar birbirine eşittir. Evet birincisinde kesinlikle doğru mu arkadaşlar? Doğru. Sonra ikincisine bakalım. Açı ortay ve yükseklik aynı anda olmuş. O zaman bu da bir ikizkenar kenar üçgendir. E, bu ikizkenar kenar üçgendir ama AB ile BC birbirine eşit mi oldu? Evet. Bizden AB ile AC'nin eşitliği soruluyordu. O zaman bu yanlış oldu. Çünkü AB ile BC birbirine eşit oldu. E sıra bakalım. 90'dan çizilen kenar ortay var. Muhteşem üçünden sadece buradaki eşitliği söyleyebiliriz. AB ile AC'nin eşitliğinden bahsedebilir miyiz? Hayır bahsedemeyiz. Yani bu da kesinlikle doğru değil arkadaşlar. Doğru olduğu durum var mı? Var. İkiz kenar dik üçgende ama kesinlikle eşit uzunlukta olduğu soruluyor bize. O zaman sadece ve sadece AB ile AC'nin eşit olduğu birincisinde oldu. Dolayısıyla cevap akçay oldu birinci soruda. Geldik ikinci soruya. Dik tabanı keş parçaya bölmüş. Yükseklik ayrı bir yere sahip. E hocam yükseklik tabanı keş parçaya bölmüşsa bize ne gelecek? İkiz kenar. Şöyle yüksekliğin kollarında böyle değil mi? Tepesi burası ya. Hop şöyle İkiz kenar oluşturduk. E, İkiz kenar oluştuysa şunlar birbirine eşit olacak. Hocam x ise burası da x mi olacak? Evet. E, burada pisagor bağıntısı 3-5, 3-4-5 değil tabii ki. Ne yapacağız? Pisagor bağıntısı yapacağız. x'in karesi 3'ün karesi artı 5'in karesi olacak. 9 artı 25'ten 34 yapacak. x kare 34 ise x de böylelikle kök 34 olacaktır arkadaşlar. Yani cevap e-dramit oldu ikinci soruda. Geldik 3'e. A, ne çekti dikkatimizi? Hemen şöyle hiçbir şekilde verilen bilgileri kullanamıyorum. Ama şurada dik tabanı kes parçaya böldü. Hocam şurada da böldü. Aklıma ikiz kenar şöyle de gelebilir. Hop şöyle. Şu ikiz kenarı yapınca özel bir durum karşımıza çıktı mı? Hayır. Ama dikkat et. Şu üçgende bak şu yükseklik de tabanı kes parçaya bölmüş. Bu yüksekliğin kollarında böyle ikiz kenar aklımıza gelebilir. Hemen şöyle kolları şöyle şöyle. Tamam bu ikiz kenar üçgen oldu mu oldu. Şöyle. 13 oldu burası. E hocam bizden ne isteniyor? E, C. E burada bir Pisagor yaparsak. 5, 13. Ne üçgeni? 5, 12, 13 üçgeninden 12 diye cevaba ulaşırız. Üçüncü soru C ya yani oldu? Geldik 4'e. Bak dikkat et. Yükseklik aynı zamanda açı ortay. Yani yükseklik aile bir gözle al. Hem ya kenar ortaysa ya açı ortaysa ikizkenar x kenar gelecek. Hocam hem yükseklik hem de açı ortay. Aklımızda x kenar geldi. Yükseklik değil, kollarında x kenar olacak. Hemen x kenar o zaman şöyle mi oluşturacağız arkadaşlar? Yani şu şekilde bir x kenar oluştu. E ikizkenar, kenar. Bu tabanı da iki parçaya böldü mü? Böldü. Bak hem açıortay hem hem kenar orta oldu. 6 ise burası da 6 oldu. Burası 4 oldu. Şimdi benden ne isteniyor? x. Bak x'e yoğunlaş. Hocam x isteniyor benden. Bulduğumuz bir şey 4. E şurada da eşitlik var. Ana şuradaki üçgende ne çıktı arkadaşlar? Hocam şunlar eşit. Şunlar paralel. Bir ort taban çıkmadı mı? Evet. Yan yatık bir ort taban çıktı. 4 ise burası da ne olacaktır? 2 olacaktır. Yani cevap böylelikle balık kesir çıktı 4. soruda. Geldik 5'e. Bak, yükseklik aynı zamanda açıortay. Yüksekliğin kollarında ikizkenar oluşturacağız. Hemen ikizkenarlı oluşturalım. Hocam şöyle oluşturduk. Şuradan da çizelim. E bu bir ikizkenar üçgen oldu ve tabanı da iki eşit parçaya bölecek. 12 ise burası da 12 olacak, 5 oldu burası. 3 5 3 4 5 üçgeninden 4 oldu. Şimdi verilenlere göre AB kenarı AE kenarından kaç santimetre uzundur? Bak, şuraya x dersem burası x art 4 burası da x art 4 mü evet AB kenarı x art 4 neden a e'den yani x'ler ne kadar uzundur çıkartacağız o zaman e x'ler nanay oldu Cevapta kaç yaptı o zaman 4 yaptı 5. soruyu böylelikle denizli bulduk ve bu testi bitirdik o zaman ne diyoruz bir sonraki videoda dikmelerin eşitliği ve toplamı testinde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın